Evet Arkadaşlar Yeni Videoma Hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar 2 ee, Haftadır Falan Video Atmıyordum Çünkü e, İstanbul'dan direkt Başka Bir Yere Gitmiştim Arkadaşlar O Yüzden e, Video Atamadım Yani Onun Şimdiden Bir Söyleyeyim 2 Haftadır Kanala Video Gelmemizin Sebebi Evet Bugün Sizlerle Birlikte Brawl Stars Ama Telefondan Değil Bundan Evet Brawl Stars'ın strateji oyunu Arkadaşlar ee, Brawl Stars strateji oynuyoruz Kart oyunu yani Şimdi e, Oynamasını biraz biliyorum Daha dün aldım yeni yeni, yeni öğreniyoruz Şöyle bir tane bir e, kağıt çıkacak Büyük bir kağıt parita çıkacak Böyle içinden Göstereceğim kartlarımız bu şekilde Hatta kartları da Hemen şöyle göstereyim Yani şu mavi olan Falan sarı Evet bu mavilerde bunlar Evet kartlar burada evet, şimdi Kutuyu açalım Şu büyük kağıt parçası çıkacak İlk öncelikle Dışında da Leomion var Güzel. İnşallah efsanevi de çıkaralım Evet Görmüş olduğunuz gibi Şöyle ben. Benden büyük Bakın Ayakları var. Hii. Neyse evet. Harita böyle bir şey yani. Şimdi ben şunları bir kenara iteceğim. Tamamdır. Kuralım haritayı. Haritayı kurduk. Şu tarafa doğru yapalım hatta. Daha dengel olsun. Kartları da şöyle koyalım. Evet. Şimdi oyunu anlatıyorum. Oyunumuzda şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi mesela bir tane e, kartın lastiğini çözün şöyle. Çözüyorsunuz. Lastikle beraber çıkıyor zaten. Evet. Bir dakika. Elime takıldı. Tamam. Kart seçiyorsunuz ama bakmıyorsunuz. E, bu kartlarda farklı farklı karakterler var. Max, Bibi gibi falan. Siz bunlardan, e, yani aralarından bir tane seçeceksiniz böyle. Hani Minecraft kartlarıyla pişki oynamak videosundan hatırlarsınız belki. Ne bileyim. Tamam dur. Seçiyorum bir tane. Aradan, ay, ay yeri düştü. İnşallah görmüyor Seçtim. Bu ne? Bu ne? 8 bit. 8 bit çıktı. Evet. Ee, çıkan karakter kartlarımızı şu görmüş olduğunuz rakamlara yerleştiriyoruz. Mesela arkadaşlar şimdi burada ne yazıyor? 1 yazıyor değil mi? Bu karakterin e, sayısı kaç arkadaşlar? 25. 25. O yüzden bu savaşçımızı 25'e koyuyoruz. Sayıya göre çünkü. Kafanıza göre koyamazsınız. Ee, burada 26'ya kadar rakamlar var. Finish 26. 26'nın üzeri sayılı karakterlerimiz de var. Onları kafanıza göre yerleştiriyorsunuz. Ee, hemen şu sarılı olan yerleri anlatıyorum. Yani şurayı falan anlatıyorum hemen. Şurası. Burada yani bu simge için altın kartı seçiyorsunuz arkadaşlar. Altın karta daha var. Anlatacağım hemen. Bu arada piyon piyon oyun biraz satranç tarzı bir şey yani. Kırmızı mı abi? Hmm, hmm. Tamam piyonları koyalım şöyle bunlar seyirci olsun bakın seyirciler. Neyse kartlar ee, şey dağıldı. Seçelim bakalım. O ben şunu. Aradan çıkardım. Karıştırdım iyice. Bu ne? mi Barley. Barley'imi ya? Evet hemen de efsanevi vermez yani. Birinci numaramıza koyduk evet. Start noktasından Barley ile başladık. Güzel güzel başardıydı. Güzel. Güzel. Seçelim. Daha kartımız var. Şurada altta kart girmiş. Ha? Tam kartı aldım. Çıkartaradan ne dir bu penny? Pennidir bu. Ee, ata 900, Jam 3200. Penny 900'den fazla mıydı ya ata? İyi fazlaysa ne bileyim. Bir seviye halinde de öyledir belki. Neyse. Evet şimdi. Sırada altın kart seçeneğini kullanacağız. Şu sarı yere geldik yani. Bakın şuradayız. Bu sarı niye görüyor musunuz? Altın kart. Bundan seçeceğiz altın kartlar. Bunların lastiklerini hemen açıyorum. Şimdi aynı şekilde bunları da böyle yapacağız. Karıştırma yöntemiyle. Şimdi ee, kartlarda... İki tane kelime yazıyor. Birincisi harika, ikincisi üzgün. Üzgün yazınca arkadaşlar e, piyonunu mesela dört adım geriye götür, harika yazınca piyonunu beş adım ileri getir diye. On cinde bunları kullanacağız. Bu küçük adamları kullanacağız. Şimdi e, renk olarak mavi seçiyorum tabi en sevdiğim renk mavi olduğum için. Tamam. Şimdi piyonumuzu koyalım başlangıç noktasında piyon var. Seçiyoruz. E, e, e. Ha? Harika! Harika çıktı. Bakın, harika var. Bir de üzgün yazacak. Üzgün yazarsa yanarız. Yani, hayvay yeriz. Piyonu bir adam ileri götür dedi ve ben de ileri koydum piyonumu. Tamam. İkinci kademede idi ayakta durmakta zorlanıyor Fazla salatalık suyu içti yani Neyse Alalım Şuradan kartı Buraya da artık karakter koyabiliyoruz Altın kartı seçeneği bitti çünkü Tamam Hayırdır hop Bu. dedi lan mı? 400 hasar bul hayatta vermez. Özellikle yakından vermez arkadaşlar. Neyse. Bunu koyuyoruz hemen. 3. kademeye koyduk. dördüncü kademe için seçimimi yapıyorum. Seçtim şöyle bir tane arkadan bir efsanevi dermişim. inersem dövermişim. Bo İyi iyi, tamam 4. kademeye koyduk 5. kademeye şöyle seçtim tane Rico. O -o -o -o -o -o -o. atak 320 karakterleri küçük düşürmüşsünüz biraz cık sanki tamam Riko o kadar hasar vermiyor da ha, altın kart seçeneği tamam şu mavileri bir kenara bırakalım ve altın kart seçimimizi yapıyoruz. Dolaş dolaş dolaş. Finish noktasına kadar buraya kadar geleceğiz böyle burada Uzun da yani oyun. Evet ne çıktı? Üzgünüm çıktı. Üzgünüm de. Evet başlangıç noktasına geri dön. piyonu başlangıç noktasına geri götürüyoruz yani. İyi. Tamam. Öyle olsun bakalım. Öyle olsun. Bu sefer üzgünüm çıktı ama çok kötü bir cezaydı bu ya. Fena idi yani. Kötü. Okey. Ver bakalım şeyleri mi Şuradan alalım bu arada biraz. Azalmaya başladı çünkü. Al şuradan. Al bakalım. Okey. Aldık birazcık. Bir tane daha. Daha yeterli. Tamam. Karıştır. Karıştır. Çek arkadan. Spike! Spike! Spike! Spike! Spike! Arkadan kime? Spike! Bir tane episode çıkaracağız demiştim ben size. Deh. Çıkardık. piyoncumuz ön geride kaldı ama Spike'ı da aldım yani şanslı insan İyi. Hadi devam edelim. çok eğlenceli bu arada kolt ding koltuk geldi koltuğu 7. kademeye yerleştiriyoruz 8. kademe için hemen seçiyorum avv çocuk adam derken 8 bit severim seni 8 bit çok bitirsin 8 bit iyi iyi tamam hadi şaka yapmıyorum Bildiğiz loptu. Altın kart seçeneği kullanıyoruz dokuzuncu kademe için. Peki hala. Ay düştü. İyi ki de gerçek gözü arkadaşlar. Biraz bunu bakıyorum. Aslayımla. Şöyle ne çıktı? Çektim bir tane. Harika! Piyonu dört adım ileri götür diyor. Evet. Bir, iki, üç, dört. Piyonu dört adım ileri götürdük. <gülüyor> Bırakalım bir kenara. Ee, nerede? Piyonu dört adım ileri götürdük. Şansa bak diyor. Neyse çek de bir tane. Ay çek. Sesini biraz açıktım. İyi iyi tamam. Sıkıntı değil. Çıktı sonuçta. 9'a koyalım 9. kademeye. 10. kademe için bir tane seçiyorum. Aradan çıkardım. Mortengen. Güzel. 10 numarası 19'muş. Tamam. Eh. Ne seçtim. nedir bu? bu? Bu nedir bu? Hadi. Emzi, emzik reis. Tamam. Emzik şeydi. em sığmadı kademeye. Vay, tamam. On ikinci kademe için yine altın kartları kullanıyoruz. Şurada. Yeter, yeter. Bir tane düşse iyiydi. İki tane birden düştü. Dünya nasıl kadinsin? Vay canlı neyse biraz şey bahsetsemim de kusura bakmayın o yüzden ne çıktı üzgünüm piyanoyu iki adım geri getir eeeh dö iki adımcık geriye gitti piyonu muz durun şu kartları <gülüyor> Uf, alamadım Neyse tamam kalsın kalsın. Burada daha bir sürü altın kart var nasılsa. Şuradan seçmeye devam edelim hemen. Cik. Koyalım 12'ye bir tane. Sandi! Sen Sand Sende Evet. Koy koy koy koy koy. 2 tane efsanevi güzel vallahi. Güzel. Geçti oyunda da çıksaymış güzel bir lol pop aldım bu arada arkadaşlar eee olan ki belki videosunu çekerim Dur. bol video akşerine devam edeceğiz bu hafta bu arada eee brock geldi 13'e koyalım Evet. 2. bölgeye geçtik şimdi buradan böyle gideceğiz evet arkadaşlar videomuz 14 dakika oldu Devamının gelmesini istiyorsanız likelayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçi yani like da ben devamımı getiririm sıkıntı değil. Yeter ki bunu bitirelim. İçim rahat etsin. Çok karıştı hatta zaten. Hadi bay bay.